Hem satır arasından herkese merhabalar. Son dönem Batı dünyasının felsefecilerinden birisi Timothy Williams'ınla beraberiz. Tetralog kitabını ele alıyor olacağız. Relativizmin ele alındığı bir kitap. Hikayeleştirilmiş. Ama özetiyle bakmak gerekirse satır arasında yavaş yavaş felsefe akımlarını konuşmaya başlayacaktık. Bu hafta bir kitap işleyeceğiz. Sonra daha ziyadesiyle... Bu kitaplarda anlatılan kavramlar üzerinden değerlendirmeler farklı videolarla inşallah sizlerle beraber olacak. Efendim hikayemiz bir trende geçiyor. Yakın zamanda felsefe okumalarından sıkılmış olan gençlerimiz için bu sefer de hikayeleştirilmiş, böyle anlamlandırılmaya çalışmış bir hikayeyi dinliyoruz. Hikayemizde Bob karakteri bir dogmatik unsura sahip, özellikle... Benim komşum bir cadı ve benden de her zaman nefret etti cümlesiyle daha girizgahını yaparken kendisini ortaya koyuyor. Dolayısıyla kitap boyunca Bob daha çok sanki bir dindarı tabir ediyor. Görünmeyen bir şeye olan imanı tabir ise çok uç noktalara taşıyarak bu uç noktalarda yaşayan dindarları bütün dindarlarının böyle olduğu düşüncesine kapılmamıza vesile oluyor. Tam da karşısında oturan Sara var. Sara hayır ben sağlam kanıtlardan bahsediyorum derken bilim dünyasını temsilen o koltukta oturuyor karşımızda. Sonra eklenecek karakterlerde ise yani bu görecelilik kavramının güncel değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğiyle aklımızı daha da karıştıran agnostik bir seviyeye ulaşmanın nasıl mümkün olduğuna dair deliller sunuyor. Sara şöyle diyor. Mesela bu cadılardan bazıları televizyonda başarılı büyücülük performansları sergileyerek bir servet kazanmak için şeytana uymaz mıydı? Bu akşam canlı yayında bir ünlünün kurbağaya dönüşeceğinin duyurusunun yapıldığını düşünsene derken Bob'a bir şeyi kanıtlamasını istiyor. Bobsa büyü halka teşhir edilmekten kendini koruyabilir bu herkes için değildir diyerek Sözüm ona dindarların, tabii ki Batı Dünya seçimi Hristiyan dindar diye tabir etmek lazım. Hayata bakış açısını daha çocuksu ibarelerle yerine getiriyor. Dolayısıyla Bob, Sarah'nın karşısında henüz akli gelişimini tamamlayamamış cevaplar vererek bilimin hep üstünlüğünün altı çiziliyor. Tabii ki görecelilik kavramı gündem kadar. İşte bu görecelilik kavramını ortaya koyansa Zekh. Zek, tren yolculuğunda bu ikiliye katılan üçüncü bir isim. Modern bilim ve geleneksel büyücülük birbirinden farklı bakış açılarıdır. Ama onların her biri kendi koşullarında geçerli ve eşit derecede anlaşılabilirdi diyerek orta yolu aramaya çalışıyor tabiri caizse. Hatta şöyle diyor. Sara, birinin haklı. Diğerinin haksız olduğu konusunda ısrar ederek onlara bağdaşmaz yapan kişisizsiniz sizsiniz. Böyle bir yargılayıcı konuşma tanrısal bakış açısıyla benimseyebileceğimiz bir ideadan gelir. Bu da diğer herkesin yargısına karşı çıkmak anlamına gelir. Ancak bizler yalnızca insani varlıklarız. Birbirimiz hakkında doğru ve yanlış diye kesin hükümler veremeyiz diyor. İşte burada bir kelime oyunuyla karşılaşıyoruz. Felsefede bolca göreceğiz bunları ve sizlere Tek tek anlatmaya gayret edeceğiz. Çünkü biz burada insanların doğru ya da yanlışlığını değil, fikirlerin, insanları bir yerden bir yere taşıyan anlayışların doğru ya da yanlışlığının çok net bir biçimde söylenebilirliğini ifade etmek zorundayız. Hatta Zevk devam ediyor. Biz kimiz ki onun geleneksel büyücülük bakış açısına itiraz ediyoruz? Sara, şu anda bu bakış açısı ona muhtemelen modern bilimden daha fazla yardımcı oluyor diyerek dindarları bu kıvama getiren aslında bilimin baskıcı mantığı olduğunu ifade ediyor ve burada yazar uzlaşmanın tehlikeleri bölümü altında bunu altı çizili bir şekilde ifade ediyor. Peki uzlaşmanın konusunda nereye mi vardılar? İşte felsefenin geldiği noktayı biraz da o açıdan değerlendirmek için sona doğru gidiyorum bu bölüm için. Sara diyor ki, relativizm, relativizmin mutlak doğru olmadığını işaret eder. Tabiri caizse görecelilik kuramına en iyi golü atıyor. Zekse şöyle cevap veriyor. Bunda yanlış olan şey ne peki? Relativizm dahil olmak üzere hiçbir bakış açısının mutlak doğru veya mutlak yanlış olamayacağı hala benim bakış açım. Evet. Görecelilik kavramı burada tam da ete kemiğe bürünüyor artık genç kardeşlerimizin zihninde. Hiçbir şey tam anlamıyla doğru ya da yanlış dememek. Ama inşallah bir dahaki hafta seyredeceğiniz bölümde ben bunları daha detaylı bir şekilde çizerek kağıt üzerinde değil bu sefer farklı bir video ile sizlere anlatmaya çalışıyor olacağım. Ama ara sıra kitaplardan da kopmadan devam edeceğiz. Yine kitaplardan kesitler sunacağız sizlere. Sonra tetralog bölümüne geliyoruz. Yani bu inanç biçiminin şimdi hayatımızdaki karşılıkları konuşulmaya başlarken Sara şöyle diyecek. Zek'in cümlesi karşısında. Zek diyor ki bütün inançların doğru olduğunu mu düşünüyorsun? Sara cevap veriyor. Hayır az evvel belirttiğim üzere insanlar yanılabilir hayvanlardır diyor. Sara tekrar ekliyor. Bilim kesin kanıtlarla değil. Olasılıklarla işler. Her ne kadar benim tüm inançlarımın tümüyle doğru olma ihtimali olmasa da umarım benim inançlarımdan her biri mümkündür. Bu da kusursuz sayılacak derecede tutarlıdır diyor. Bir tutarlılık ilkesini elde tutabilmek için hakiki bir inancın gerekliliğini bir kenara koyarak insanların gördüklerine gördüğü kadar inanmaları artık sayfalar boyunca öğretilmeye ve nakşedilmeye başlanıyor. Aristoteles'in doğruluk ve yanlışlık hakkında söylediklerini hatırlayan var mı diyerek tren yolculuğunda dördüncü bir oyuncu geliyor sahneye Roxana adında. Roxana'nın bu cümlesiyle beraber artık tam bir karmaşanın ortasındayız. Çünkü da tam bir gerçekçi. Her tarafı tuzla buz etme gayretinde ve Aristoteles'ten başlayarak felsefe dünyasının içine bir bıçak saplarmış gibi görünüp de pasta keserek sunuyor bize bu karmaşayı. Aristoteles diyor Roxana. Varlığın var olmadığını veya var olmayanın var olduğunu söylemek yanlıştır. Buna karşılık varlığın var olduğunu, var olmayanın var olmadığını söylemek doğrudur demiştir diyor. Ama Aristoteles'in bu söyleminin hayatımızdaki tam bir karşılığıysa ne yazık ki mümkün olmuyor. Çünkü... Varlık ve yokluk arasındaki en ince denge bir başlangıçla izah edilebilir ancak o başlangıç için yaratılış ya da evrim ne olduğu fark etmez. Kabul etseniz bir sonun gerçekliğiyle karşılaşacaksınız. Madem ki bir başlangıç ve son var, o zaman bir şeyin varlığı ya da yokluğu çok net ve keskin ifadelerle söylenebilir olmalıdır. Ya da bir başlangıcımız, ve sonumuz olmamalıdır ki farklı inanç biçimleri bunları değerlendirmiştir. Roxanne diyor ki yalnızca muhabbetinizin entelektüel disiplinden yoksun oluşu biraz sinir bozucuydu diyerek şimdi bu muhabbetin içerisine entelektüel kavramları koymaya gayret ederek şöyle diyor. Bob büyücülüğün işe yaradığını söylerken Sara bunu kabul etmediği için söz konusu zıtlık olanı olduğu gibi ortaya çıkardı. Onların ikisi de büyücülük hakkında olanı olduğu gibi söylemeye çalıştı. Eğer olanı olduğu gibi söylemek, olanı olmadığı gibi söylemeye üstün gelirse bu durumda da doğruluk yanlışlığa üstün gelir diyor. İnsanın aklından önce mantıklı bir cümle gibi geliyor. Ancak bu mantık şurada kırılmaya başlıyor. Roxana mantık için şu cümleyi kurarken hakikatten uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Çünkü çıkış noktası bunu gerektiriyor. Mantık diyor Roxana, her şeyin siyah ve veya beyaz olmasını zorunlu kılmaz. Her şeyin siyah veya siyah olmayan olmasını zorunlu kılar. Gri'nin tonları da siyahtır ya da siyah değildir. Çünkü onlar siyah değildir diyerek agnostikliğin tam da altını çizmektedir. Halbuki siyahın siyahlığı beyazın beyazlığı kendinden olup beyaz Siyah var olduğu için değil, siyah da beyaz var olduğu için değildir. Zıtlıklar dünyasını anlayabilmek için görecelilik kuramının İslam karşısındaki etkilerini ise hafta 2 dersimizde çok daha net anlayacaksınız. Bu hafta tabiri caizse batı dünyasına bir girizgah yapıyoruz ama eski yöntemle yavaş yavaş geçeceğiz. Zek diyor ki, Aristoteles'e ne olduğuna bakın, o doğruluk ve yanlışlık hakkında öyle ciddiydi ki, Kendisi gibi insanların başka insanlara sahip çıkabileceklerini ve diledikleri gibi onları sömürebileceklerini düşünmüştü. Doğru inancına sahip insanlar köle sahibi olma hakkına sahipti ve yanlış inançları olanlar da onların kölesi olmalıydı. Halbuki kölelik ve diğer unsurların karşılığı doğru ve yanlışla alakası olan bir unsur değildi ki. Gerçeklik, bunun bir savaş ya da fiili bir durum karşısında yaşanmasıydı. Kimi zaman batı dünyasının elinden çıkmış, vahşi görüntüler eşliğinde olmuştu. Hakikat ister vahşet ister normal yollarla olsun durum değişmiyor. Bir gerçeklik var. Köleler yanlış oldukları için bunu yaşamadılar ki bir durumun karşılığında bunu yaşadılar. Sara diyor ki din iman sağlar ama bilgi sağlamaz. Bilim bilgi verir. Çünkü asla kesinliğe ulaşmasa da uygun bir şekilde test edilmiştir. Dini bir test argümanı haline getirme davasında bilimin sözcüsü olan Sara'ya karşılık Bob o köşeli bir dindarlık anlayışıyla şu cevabı veriyor. Sara büyücülüğün var olmadığını inanıyor ama büyücülüğün var olup olmadığını bilmiyor. Roxana araya girip tam da arayı yapmaya gayretiyle şu beyanatı sunuyor. Ve gençler için bu beyanat her ikisini çatıştırarak sanki daha mühim ve doğruymuş gibi anlatılmış oluyor. Roksana şöyle diyor. Önemli olan meselenin mantıksal boyutu. Yalnızca doğru olan bilinebilir. Doğru ve yanlış olana inanılır. Dolayısıyla diyor Roksana bunların içerisinde mantıksal boyuta bakmamız lazım. Eğer bunlardan bir tanesi doğruysa yani birisi bunu ispatlarsa o zaman ona inanırız. Zaten bu durumda Roksana klasik bir bilim adamı tavrına bürünmüş oluyor. Ancak zek giriyor şimdi devreye relativistik bakış açısıyla. Yani görecelilik. Yani şu anlama geliyor. Bir şeye nereden baktıysanız ona göre o şey değişir. Bu sadece sizin bakış açınızın hatasından kaynaklıdır. Sizler bir masaya... Çok yakından bakarak etrafındaki ayaklarını görmediyseniz bu masanın masa olma gerçeğini değiştirmez ki. Zek diyor ki bilgiyle doğru arasında bağlantı kurarak bilgi ve bilgisizlik ayrımını zorla kabul ettirmek için otorite olan şiddet kullanır. Sara cevap veriyor. Ben herhangi bir şeyi zorla kabul ettirmek için şiddet kullanmıyorum. Zekse diyor ki ödediğiniz vergiler... Bir ordunun bunu sizin adına yapmanızı sağlıyor Sara. Dolayısıyla Zek'in relativistik anlayışı bu sefer de dünyada milletlerin, devletlerin kendilerini korumak için bir orduya ihtiyaçları olmaması gerekini söylerken ütopik bir agnostisizmin kıyısına ulaşıyoruz. Sara diyor ki yanılabilirlik ilkesi daha soyut bir noktaya işaret eder. İnsanlar düşüncenin herhangi bir alanında Fiziksel ve psikolojik hata yapabilir. Matematikte bile yanlış hesaplama yapabiliriz. Ama matematikte yaptığımız yanlış hesaplamalar birleri sıfır yapmaz. Biz biri yanlışlıkla sıfır olarak bulabiliriz. Bu da bizim hatamız olmaz mı? Roxana diyor ki soru sormak yönetmek değildir. Çok soru soran insanlar için. Siz yönetmeyi değil eleştirilmeyi istiyorsunuz. Zek diyor ki eleştirmenin nesi yanlış Roxana? Roxana diyor ki istediğiniz gibi eleştirin ama kararları başka biri aldığında da şaşırmayın. Halbuki kararlar eleştiriyi yapanlar tarafından ele alınmıştır. Efendim bu karmaşık düzenin sonuna doğru gidelim. Çünkü masadaki isimler birbirlerine girizgah ederlerken bu anlam kargaşasına karşılık İslam dünyasının ne diyeceği çok önemli. Çünkü hak hasıl oluyor burada. Efendim Sara diyor ki bir köprü inşa ettiklerinde mühendislerin ne yapacaklarına dair verdiği yargılardan şüphe duymak saçma olurdu değil mi? Bob diyor ki eğer ben gülün büyümesini istiyorsam onu budamak zorundayım diye düşünmenin hiçbir faydası yok. Eğer onlardan kursulmaya karar versem bile yine bunu yapmayı düşünebilirdim. Ben bu gülleri budamak zorundayım nokta. Eğer ya da fakat olmamalı aksi takdirde ben asla kaldırıp dışarı çıkıp Onları gerçekten budamam. Sara diyor ki beni anlamışsın Bob. Ne demek istediğini anlıyorum. Şöyle olursa o zaman bu gibi düşünen biri etik bir sorun söz konusu olmasa bile tamamen tereddüt içinde olur. Bu söylemle Sara ve Bob gittikçe birbirlerine yanaşıp birbirlerini anlayabilecek insanlar haline dönüşebilecekleri kitap tarafından bizlere öğretilirken kitabın sonunda Bob bu uzun bir yolculuk oldu diyor kısa ömrümüz için. Sara ise diyor ki bu uzun yolculuğun sonunda relativizm yine bir yere varamadı. Zek cevap veriyor. Roksana ben hala sizin mantığın esaretinden bir gün özgürleşeceğinizi umuyorum. Halbuki Zek'in kendine biçtiği özgürlük tam da nerede olduğunu bilememe hali. Roksana diyor ki bu benim iskeletimin esaretinden özgürleşmemi teklif etmek gibi bir şey. Zek cevap veriyor. Sara Umarım bir gün bilimin her şeyi açıklamayacağının farkına varırsın. Sara, bilim bir gün neden bu kadar çok sayıda insanın onun her şeyi açıklamasını olduğunu açıklayacaktır Zek. Ve Zek cevap veriyor. Bob, sizin bacağınızın hızla iyileşmesini ve komşunuzla karşı karşıya gelmenizi diliyorum. Bir cadıyla göz göze gelmek yapacağım en son şey diyor Bob. Ve Zek cevap veriyor. Cevaplarınızı yapı sökümle analiz etmeni çok isterdim ama acele etmeliyim. Orvar Roxana Sara Bob diyor. Güle güle zek diyor Sara ve Bob hoşça kalın dedikten sonra Sara bu relativistik anlayışa bir cevap mahiyetinde zavallı zek doğru olana asla ulaşamayacak değil mi diyor. Bizim içimizde söylediğimiz cümleyi söylüyor ama Roxana ise tam da bu noktada okuyucuyu bir kez daha çalkalıyor veriyor. Kendi bakış açısına göre doğru olana hep ulaşıyor. İşte problem buradan başlıyor. Kendimizde var olan bakış açısı için Allah Azze ve bir hadis-i kutsi'de ve Allah Resulü'nün beyanatıyla şöyle ifade ediyor. Ben kulumun zanlı üzereyim. Aslında bu relativizmle zan arasındaki bu hadisteki ilişki için önemli bir mihenk taşı. Peki bu mihen taşıyla koskoca relativistik felsefe topyekun çökertilebilir mi? Onu altına bakacağız. Haftaya görüşmek üzere, kalın sağlıca.